2010 yılında Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. İlk hedefim KPSS sınavı ile bir MEP kadrosuna öğretmeni olarak atanmaktı. MEP kadrosuna atanmak istememin nedeni ise özlük haklarınızı devletle tam olarak kullanabilirsiniz. İş tanımınız bellidir, mesai saatleriniz kesindir ve bu sayede ailenize ve kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Bir de en önemlisi öğretmenlik doyumunu tam olarak bir devlet okulunda alabilirsiniz. Şimdi öğretmenlikte 6. yılımdayım. Bu süre zarfında beni en çok zorlayan durum ise, bilişim teknolojileri laboratuvarı olmayan bir okulda bilgisayar öğretmenliği yapmak oldu. Dersimizin içeriği itibariyle birebir bilgisayar başına uygulama yapılması gerekmekte. Ancak laboratuvar olmaması, her ne kadar dersin işleyişini zorlaştırırsa da bir engel olmamalı diyerek dersin işleyişine öğrenciler için kalıcı öğrenme sağlayacak, ilgisini çekecek etkinlikler bularak yeniden düzenledim. Sınıflarımızda bulunan akıl tahtalardan öğrencileri tek tek kaldırarak uygulama yaptırmak, öğrencilerin ilgisini çekecek konuya uygun resim, video, eğitici oyun gibi materyaller kullanmak, Yaş aralığına uygun eğitici oyunlardan yararlanmak, bilgisayarsız kodlama etkinlikleri bunlardan sadece birkaçı. Hatta bahçeye çizdiğimiz şablon ile hem oyun oynuyoruz hem de kodlama mantığını kavruyoruz. Bu uğraşın en güzel dönütü ise öğrencilerin dersinize koşa koşa gelmesi sanırım. Demem o ki evet bilgisayarsız bilgisayar öğretmeni olmak trajikomik olsa da bu mesleğinizi yapmanıza engel değil. Öğrencilerinize bilişim teknolojilerini sevdirmenize de engel değil. Öğretmenlik iz bırakabilme mesleği. Umarım sizler de iz bırakan öğretmenlerden olursunuz. Sevgilerimle.